H çok. H has inside. Bir düşman kaldı. Dolduruyorum. Yük kalmadı ki. Acıdı mı? Boxan 5 Chamber 51'i. var. 5 canı <şim gülüyor> var Chamber'ın. İyi düşman kaldı. Önünde. Bir, sevdiğim. Bir, sevdiğim. Bir, sevdiğim. Bir, sevdiğim. Bir sevdiğim. Be. Bir düşman Üç. sana. 3 <gülüyor> <gülüyor> canım var. Düşman geldi. Dostlarımı yok edemezsiniz. Önemli lan. Bunu da alırız. aldı amına koyayım bak ya. Can var mı? Can var mı? Petchat. alalım. Abi koyayım? Birim smoke attı ya. Gele gele ulti hazır. Nereye attın onu smoke? Bir düşman kaldı. Hey chat izlan önümüz. Oynayacaksın. Ay ay ay ay ay ay. Saldıranlar kazandı. Hadi f